Merhabalar, bugün 3 Kasım tarihinde meydana gelecek olan Ay Fomalhaut kavuşumundan bahsedeceğim arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz ayın 2,5 günlük döngülerinde bu tarz özel yıldızlarla kavuşum yaptığı tarihler, sıklıkla rastlanan tarihler. Ancak özellikle tutulma hattında ilerlerken, tutulma öncesinde bize nefes aldıracak ve ruhsal anlamda yoğunluğun çok olacağı tarihlerden de Ara ara bahsetmeye çalışıyorum. Bu videoda biraz formalhauttan bahsedeceğim. Akabinde ay ile kavuşumundan bununla beraber 3 Kasım tarihinde meydana gelen diğer etkileşimlerden bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Videoyu şimdiden beğenebilir ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki linkten Telegram grubumuza katılabilir ve beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra hemen 3 Kasım tarihinde meydana gelecek bu görünüme ufak bir e, bakış atalım istiyorum. Kısaca formal bahsetmek gerekirse kraliyet sabit yıldızlarından birisi güneyin e, balığı olarak kabul ediliyor arkadaşlar balık burcunun. E, 3 ila 4 derecesi arasında 2 derecelik orplarla farkı kabul edilen bir sabit yıldız. Burada gökyüzündeki en parlak sabit yıldızlardan biri olduğunu, dalga boyunun özellikle radyasyon yayma kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber dünyadan bakıldığı zaman güneş ve Follux'dan sonra bir gezegen sistemine sahip olduğu bilinen 3. en parlak yıldız olarak kabul edilen bir e, sabit yıldız arkadaşlar. Özellikle kova takım yıldızı ve e, balık takım yıldızı ile ilişkilendiriliyor. E, Hz. İsa ile ilişkilendirilen bir sabit yıldızdır. E, özellikle buradaki kraliyet yıldızlarının e, etkileşimlerinde, ay ile olan etkileşimlerinde özel bir enerji oluştuğu için bugünler e, farklı şekilde değerlendirilebilir. Fomalhaut özellikle kış gündönümüyle ilişkilidir. Ee, Hz. İsa ile ilişkilendirildiğinden yeniden doğma temasını da kendi içerisinde barındırır. Ee, balık burcu temalarının e, ilahi aşkın, yüce ideallerin e, kendini fethetmenin e, aşk için kendini feda etmenin e, bir çeşit sembolizmasıdır. E, bununla beraber her kraliyet yıldızında olduğu gibi bu kraliyet yıldızı etkileşimiyle beraber de nasıl bir tavır ve tutum takınıldığının ve niyetin oldukça önemli olduğu bir etkileşim. Haritasında formal haft sabit yıldızı kavuşumu olanlar gerçekten özel yeteneklerle donatılmış insanlar olsa da bu yetenekleri ne şekilde kullanacakları oldukça önemlidir arkadaşlar. Balık enerjisi biraz daha sihirli bir enerji, özellikle spiritüel yeteneklerin aktif olduğu bir sabit yıldız olarak kabul edilebilir. Sanatsal faaliyetlerin Biraz daha mistik konuların aktif olduğu, dini ve manevi öğretilerin benimsendiği bir sabit yıldızdır. Aynı zamanda yani Fomalhaut'u balık burcunun üst oktavındaki enerjiler için daha uygun şekilde ifade edebiliriz. Şöhretle ilişkilidir her kraliyet yıldızında olduğu gibi arkadaşlar. Yani bir şekilde tanınma, göz önüne çıkma, parlama etkileşimlerinde Fomalhaut bizlere sunacaktır herhangi bir gezegen kavuşumu olduğu zaman doğum haritasına veya transitlerde. Ay ile kavuşum yaptığı tarihlerde özellikle biraz daha kadınlarla alakalı konular, duygusal meselelerde bu etkinin oldukça yükseldiğini söyleyebiliriz. Gizli meseleler, ay biraz daha karanlıkta kalan konuları sembolize eder. Gizli meseleler, gizli sırlar, gizli bilgilerle alakalı Etkileşimler yoğunlaşacaktır. Aynı zamanda kadınlarla alakalı gündemler, sanatsal faaliyetler, annelik, dişilikle alakalı konularda yine yoğun enerjilerin hakim olduğu bir e, tarih olacak. Özellikle 3 Kasım tarihi. Romantik duygular, duyguların e, üst safhaya ulaşması ki zaten biliyorsunuz 25 Ekim'deki akrep tutulmasıyla 8 Kasım'daki boğa tutulması Venüs'ün yani etkileri yoğun bir şekilde barındırdığı için ikili ilişkiler bandında çok gergin bir enerji içerisindeyiz arkadaşlar. Bilhassa Venüs'ün akrep burcu hizasında bulunması ilişkilerdeki tutumumuzun biraz daha sıkıntılı bir noktada olduğunu göstermekte. Yani biraz daha akrep enerjisiyle, biraz daha sahiplenme veya söz geçirme, diş geçirme enerjisiyle beraber bu ilişkiyi veya bu bağlantıyı deneyimlediğimizi gösteren etkileşimler söz konusu. Fomal halkla beraber tabii ki burada yoğunluğun artacağını düşünecek olursak, duygusal anlamda böyle bir süreç içerisindeysek, bunun üst oktavlara ilerlemesi, duygusal anlamda daha yoğun hislerin hakimiyet kurması söz konusu olabilir arkadaşlar. Özellikle 2 Kasım'ı 3 Kasım'a bağlayan gece sabaha kadar bu enerjiler çok daha yoğun bir şekilde kendini gösterecek. Yani eğer imkanınız varsa o gece veya sabahın ilk saatlerinde bir takım kendinizi mutlu edecek ritüeller yapabilirsiniz, dualar edebilirsiniz, ibadet edebilirsiniz arkadaşlar. Bu enerjiyi pozitife çalıştırabilmek ve kullanabilmek adına. Burada duygusal anlamda yaşanan süreçlerin, tutulma bandında yaşanan süreçlerin hat safhaya ulaşması da mümkün olacaktır arkadaşlar. Bir takım kadersel dokunuşların, kadersel Temaslarında ön plana çıkacağı bir süreçtir. Çünkü kraliyet yıldızları özellikle ilerlemesi gereken durumlar varsa bunları daha çok hızlandıracak mekanizmaları da çalıştırırken eğer sıkıntılı bir enerji varsa bunu da alaşağı edebilecek bir etkiye sahiptir. Çok yüksek dalgalar ve çok yüksek etkileşimler barındırdığı için bu sabit yıldız duygusal yoğunluğunda oldukça yüksek olacağı zaten o saatlerdeki etkileşimin yoğunluğuyla beraber bunu e, pozitif veya negatif anlamda deneyimleyebileceğimizi de söyleyebiliriz. Tabii ki bizim tanımlama şeklimize göre bu durum değişecektir arkadaşlar. Haritaya baktığımız zaman e, burada özellikle Ay Fomalhaut yaşandı, kavuşumu yaşandığı esnada Juno'nun da e, Ay ile oldukça yakın olduğunu 3 derecelik bir orpla e, kavuşum halinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu kavuşumun Akrep Burcundaki Merkür, Venüs, Güneş. Siteriumu ile beraber de bir kontağı var, güzel bir kontağı var. Burada biraz daha ruhsal aşklar, kadersel aşklar, kaderi plandaki ilişkiler, duygular, tutkuların da ön plana çıkacağı bir süreç. Tabii ki özellikle balık burcunun ilk 5 derecesi haritanızda hangi alanı sembolize ediyorsa bu hatta da bakmak lazım. Bu etkiyi hangi alanlarda deneyimleyebilirsiniz. Yine e, aslında tutulma bandını tetikleyen ve destekleyen bir görünümden bahsediyoruz arkadaşlar. Ancak güney ay düğümü önünde 120'lik bir açısı var. E, aynı zamanda kuzey ay düğümü hattına da düşük bir orpla olsa dahi e, etkileşimi var. Yani e, burada gerçekten kadersel ilişkiler e, veya yasal evliliklerle alakalı bir ilişkiye kendini feda etmek adamakla alakalı temalarda oldukça ön plana çıkabilir arkadaşlar. Bilhassa toksik ilişkiler içerisindeyseniz bu ilişkiden kurtulmak istiyorsanız bununla alakalı da çalışmalar bu gece yapılabilir. Veya bu dönemde tanışmış olduğunuz insanlarla yoğun bir bağ hissediyorsanız buradaki mesajı daha doğru bir şekilde hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. Tabii ki bu somut anlamda yaşanabilecek bir ilişkiden ziyade ruhsal anlamda da Gerçek amacınızın, gerçek ilahi amacınızın ne olduğu noktasında size mesaj ve sinyaller verebilecek bir enerji dalgasının da yayılabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani bu enerjiyi ve etkiyi ne şekilde çalıştırmak istediğiniz, ne şekilde kullanmak istediğiniz tamamen size kalmış. Özellikle haritanızda su gruplarının ilk 5 derecesinde önemli kişisel gezegenleriniz, kuzey veya güney aydüğüm yerleşimi varsa bu etkiyi çok daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz gibi de gözüküyor. Pozitif şekilde e, deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. E, yine e, değişken burçlarda ilk 5 derecede gezegen dizilimleriniz varsa biraz daha sert yüzleşmelerde yaşayabilirsiniz. Her ne olursa olsun bu gece niyetlerinizi temiz tutmaya başlayabilirsiniz. E, Elinize güç geçtiği zaman, elinize bir çeşit imkan geçtiği zaman bunu karma yaratmadan kullanabilmeye odaklanmanız önemli olacaktır bu süreçte. Çünkü evet bazı insanlara da bir takım şansların, fırsatların sunulacağı bir şekilde Diğer insanlardan bir adım öne geçmeye başlayacağı da aşikar gibi arkadaşlar. Tabii ki bunlar çok ekstrem örnekler. Her doğum haritası aynı oranda etkilenmeyecektir. Ama gökyüzünde böyle bir enerji varken bunu güzel niyetlerle, güzel dualarla, güzel ritüellerle değerlendirebilmekte de bizlerin elimizde. Evet bu kavuşuma dair aktarmak istediklerim bunlar aslında sabit yıldızlara dair tabii ki çok fazla şey paylaşılabilir. Ancak e, gündemleri takip etmekten e, bu tarz içerikleri çok fazla paylaşamıyoruz. İlerleyen süreçlerde inşallah bunları da zaman ayırmaya çalışacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünü mutlaka değerlendirin. Mutlaka bu gece ufak da olsa güzel bir niyet, güzel bir dua veya güzel bir ritüel yapabilirsiniz. E, bilhassa balık burcu ilahi aşkı, e, ilahi sevgiyi veya yaşam amacını sembolize ettiği için... Bu alanda kafasında soru işaretleri olan ve tutulma bandında kendini gerçekten yorulmuş, tükenmiş ve savrulmuş hisseden arkadaşlar varsa mutlaka ama mutlaka bugünü değerlendirsinler derim. Özellikle 2 Kasım'ı, 3 Kasım'a bağlayan gece gördüğünüz rüyalar, karşılaştığınız kişiler, aldığınız mesajlar, sezgisel mesajlar çok daha etkili olacaktır arkadaşlar. Bunları da farklı bir nazarla okumaya ve mutlaka not almaya özen gösterin diyebilirim. Evet. Ee, bu videoda aktarmak istediklerim bunlar kısa bir video olsun istedim. Sabit yıldızlarla ilgili e, videolar gelsin ister misiniz yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada Kasım ayı geldi. Kasım ayı yorumlarını dinlemeyenler ve hali hazırda 2023 yorumlarını dinlemeyenler varsa oynatma listelerinden o yorumlara ulaşabilirler arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.